Merhaba arkadaşlar, merhaba JD Squad kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz, hadi bakalım bakalım, kaç geç olmazsınız? için canlı yani for nature, on iki yapıyoruz. Ama ırsız değiliz yani. O yüzden çalmayacağız. Çalmayacağız. Haberiniz hmm. olsun Dua için çal, Allah aşkına. Yani, geç olmazsın. Evet. Evet, deniz üstü köpürür. Kaizman. Kaizman. Çok çok karizmatik. Sen karıştı. Adı video paşlama da abone ol. Videoyu paylaş. Like at. Like at Instagram'ım sab. Anitakip edip Evet ve ay yıldız. Evet. Oha. Dua et ne zaman geldi? <gülüyor> Aç. <Neden bahsediyorsun, gülüyor> <wait>. Nereden? Atla Demir. Jenk eduan İstanbul yani. Adam olanlar var mı acaba? Nereden? Çünkü Onlar ben. Mi, buluyorsun? Ben İzmirliyim yani İzmir'den. Ha, Göstepeli. Noah Kaşka. Kaşka'dan geliyorum. olsun dile. Neyse, nice, devam edelim. <gülüyor> oh, can baba. Witz, neden buradan çalmıyor neden buradan? Yani fark etmez mi acaba? Allah tan surucam Allah tan surucam yok ya gitar çalanlar var ama yürüsün delisi ama evet anlat yani gerek yok mu ya neden yani? <gülüyor> Emrah Karaca Resist for canın oh. ah, ah. korkmaz Masum, aa, çok masum ya hmm, Karaca, çok siyah Kara hmm. Adana kebab yelep hmm. okay, Aynı şey yani Aynı uh -huh. Aha, okeydi İzmir, yani bak Kanka hangi ceren? Tenceren Yoksa? Penceren ya sesin gibi tatlısın ya Ceren Güzlerine bak ya Allah Allah ya Ceren gün durdu Gün durdu Ben gece durdum <gülüyor> Gece durdum <gülüyor> Oh Çok Bir dakika Pürüzsüz Oha Çay heli Ben kahve tafe... sinop Barış Barış Oo Bu sakin o De Aa, baba Kocayıl özyülü ol yani Kocayıl kadınlar çokuk diyor Pazarlı Hım Kocayıl Hadi ya Allah Gel işte. Oh çok yakışıklı ya vallahiim ya Rabbim. <gülüyor> baba. Gerçekten çok yakışıklı ya. Ooo <gülüyor> <gülüyor> oh, sesin çok derin. Okay. baş ben kibar neyse, Be neyse gitar ya ah mı ah mi? got yine de buyur tekrar beste azbay dino oha evet. mush denizli Ebra anladım ert baba Seta. hey janem hey okay Sura, yürü kibelik şak. Oh, ne Ne fit? Wow, pusları bak Oha, oha, wow. Yalan söyleme gözlerine kandın. Lider. <gülüyor> I <gülüyor> don't know şu. Çaktı başlamadan önce switch'ti galiba. Hmm. Okay. Murat I did. Okay beklemedim vallahi Okay. <gülüyor> wait, bence Murat DJ deniyor. Ne lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Atlas, çok güzel bir ismi gerçekten. Wey ah, Atlas ımm um, gel yeah. evet, evet, evet. basit. ya yaşındayım ya, Allah Allah <gülüyor> ben bile yeteneksizim yani bak gülmesi ha. Okay, evet tamam çalamıyoruz tamam ama hiç <gülüyor> <gülüyor> basket, tek, tek. Demet Akal'ın kardeşim mi? tamam özür dilerim ah. <gülüyor> nargile yamuk gözlüme bak yamuk ya bunlar gel gel evet ağlamıyor bunlar geliyorlar maket de mi bari yan yana baharda yan yan yan yan yan yan yan sesi güzel Boğar wow, Galatasaray'sız kim? Kimin? <gülüyor> Bence oh, ya. <gülüyor> -rengi o. But... <gülüyor> şey... ya. Yani. Hmm. <gülüyor> <Cengiz -o -ra. gülüyor> Çok iyi ya. kop Buğdur Bo! Düdülmü? Her O oh, yani her şey Şey gibi geliyor sizin ne pastık? Hmm la war gerçekten bu çok mükemmel yani müteşebbeh müteşebbeh bilgel arkek arkekala bilgel olabilir o hiç değil mi hiç yani samsung Aa, oh, okay, together? Yeah, took. I need Kaya, kaya. Oh. dur dur dur. Arkadaşlar, hangi Türkçe mi yani? Yani Bu, bu, bu şey olabilir. Türkçe falan bilmiyorum. Bu ne? Bu enstrüman ne? Yeah, <gülüyor> Yeah. Ama ses çıkartmıyor yani <gülüyor> o, guitar, guitar. <gülüyor> What? What? <gülüyor> tokat, tokat, tokat gibi Oh daha <gülüyor> yüksek Çoruluamıyor Wow. Numara. Keyfim, on, on numara keyfi mefi on numara doğal için çal on no numara video video on numara tepki videoya on numara sizde gibi on numara evet arkadaşlar her şey on numara gerçekten çok beğendim valla çok çok beğendim. çok evet evet evet bu böyle böyle. ne düşündünüz yani alalım ve bir dahaki sefere görüşene kadar